arkadaşlar bir önceki yayından bir buçuk ya da iki saat falan geçti şimdi bir dakika oynuyorsan arkadaşlar şimdi de şöyle bir şey yapacağız yani şöyle bir gelişmemiz olacak arkadaşlar kanalda katıl butonu nasıl açılır sizlere onu söyleyeceğim arkadaşlar kanalda katıl butonu açmak isteyenler var biliyorum ama arkadaşlar yani şu anda ben de açamıyorum çünkü abone sayım daha yani altında. Bayağı altında hem de. Arkadaşlar. Ee, kanalda katıl butonu nasıl açılır? Kanalda katıl butonu bin abone yaparak açılır arkadaşlar. Hem yani bu sadece sizin abonelerinize değil. Görüntülenmelerinize veya beğenilerinize de bağlı. Yani katıl butonu açmak için. Youtube'da e, e, postanızı girmeniz lazım, password şifrenizi girmeniz lazım, e-mail'inizi girmeniz lazım. Arkadaşlar yani amir, normalde Amerikan Doları değil de TL seçmeniz lazım katıl butonu açmak için. Youtube'un ayarlarından arkadaşlar. E, yani videolarınızdaki beğenilere bağlı bir şey, abone sayınıza, görüntülenmelerinize bağlı bir şey. Arkadaşlar yani aslında çok kişi katı butonu açmak istiyor ama arkadaşlar yani 1000 abonenin altında olanlara ve arkadaşlar katı butonu açmak için 18 yaşının yani üstünde olmanız gerekiyor. Yani eğer 18 yaşının altındaysanız katıl butonunu açamazsınız. Neden açamazsınız arkadaşlar? YouTube sizin e-mailiniz veya Şifrenizden yaşınızı doğruluyabiliyor arkadaşlar. Mesela atıyorum yani 12-13 diyorum. Ben 12-13 yaşındayım ama katı butonu açmak istiyorum. Arkadaşlar açamıyorum. Simimden benim yaşımı doğrulamış. 18 yaş altındasınız diyor arkadaşlar. Yani katı butonu açmanın zorunluluğu da bu. Hani sosyeti sosyal olarak arkadaşlarınızla katı butonu açıp Onların yazdıklarından daha haberdar olabilirsiniz. Sonra arkadaşlar onlara... E, ...hediye olarak rozet verebilirsiniz. Katıl butonu açtığımız zaman. Böyle mesela atıyorum. Bir ayda... ...2 TL 50 kuruş. Bir ayda 15 lira. Bir ayda... ...ne bileyim... 30 ...35 lira, 34 lira. Arkadaşlar bu fiyatları da... E, ...youtube koymuyor. Siz koyuyorsunuz. Onu da kartınızdan yapıyorsunuz. Yani katıl butonunu açtığınız yere tekrar giriyorsunuz arkadaşlar. Siz insanların ne kadar para vereceği yani verebileceği kadar fiyatları siz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ve onun içinde 1000 aboneye ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca bu attığınız videolar attığınız videolar için de geçerli bir şey arkadaşlar. Yani siz ne kadar video atarsanız mesela atıyorum kanalınıza 2000, 1500, 1300 falan o kadar video var. Misal arkadaşlar. Yani o zaman da katıl butonunu açabilirsiniz. Aslında çok zor bir şey değil. Yani videolardan da kaynaklanarak yapabilirsiniz bunu sadece abone olarak değil. Ama arkadaşlar yani bu görüntülenmelerinizi de etkileyecek bir şekilde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bu seferde buraya koymuştuk. Buraya koyun. Evet aşağıdan kanalıma abone olup ya da yandan olurma like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yana yine iki tane video koydum. Şuraya. Arkadaşlar onları da izleyebilirsiniz. Hepini seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bu arada arkadaşlar bundan 2 saat sonra falan yine canlı yayın gelecek. İzlemeyi unutmayın.